Bak ama. Kezarsasviçi. Vida çevirdi. Kaleye doğru gol. Gökhan attı. Gökhan attı. Gökhan attı. 11. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Güvenden orta. Sadık vurdu kafayı. Gökhan yerde kaldı. Hasan Ali ve Gökhan. Acı içinde Gökhan. Var. Sistemi devrede. Pozisyon ekranda. Maçın hakemi pozisyonu seyretti. Var odasına. Baktı pozisyona. Penaltı. Penaltı. Burak topun üzerine geldi. Burak ters köşe. 2-0. Burak golü. Beşiktaş 2-0 önde. Beşiktaş 2 Fenerbahçe 0. Lens gitti. Ceza baktı. Lens devam ediyor. Topağında Lens'te. Döndü. Devamlı da hakem. Hasan Ali, şimdi pas, yerden, Diler şimdi pas Burak'a doğru, Burak surakli, Burak gitti, Burak ceza sahası, Burak karşılaş, üçüncü gol, üçüncü gol, Beşiktaş 3-0 yaptı, Burak bu pozisyonları çok seven bir oyuncu, Beşiktaş üçüncü golünü atıyor. Balbuena, solda ad Orta yerden kaleye doğru ağlana gidiyor. Zait attı golü. Fenerbahçe golü buldu Zait. Açtı durum 3. 1 dakika 55. <Gülüyor> El oynamadan serbest uçkaları var. Var <Gülüyor> bu Sadık vurdu kafayı gol 3-2 Derbide herhalde şey olabilir 3-2 Sadık attı golü Albuena Hasan Ali Kanayı vurdu gol Mükemmel bir gol Süper bir gol Hasan Ali Derbide neler oluyor Neler Muharrişma ortaya yakın kafayı çok büyük bir tehlike Derbi bitti